Ron ve Hermoni sihir kullanarak kuş tüyünü havaya uçurabiliyorlar. Hermoni kuş tüyünü 35 metre yüksekliğe uçurabiliyor. Hermoni tüyü Ron'un uçurabildiği yüksekliğin 5 katı yüksekliğe uçurabildiğine göre Ron tüyü ne kadar yüksekliğe uçurabilir? Şimdi, şimdi Hermoni 35 metreye uçurabiliyor. Ron'un uçurabildiğinin 5 katıysa, ronun neler yapabileceğine bir bakalım. Bunu bulmak için 35'i 5'e bölmemiz gerekir. Peki 35'i 5'e bölersek sonuç ne olur? 5 çarpı 7 eşittir 35 ise, 35 bölü 5 de eşittir 7 olur. O halde ron, kuş tüyünü 7 metre yüksekliğe kadar havaya kaldırabiliyormuş. Şimdi cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru yaptık. Harikayız. Eğer bu size biraz karışık geldiyse, başka bir yöntemi de deneyebiliriz. Hermoninin tüyü uçurduğu 35 metrelik yükseklik, Ron'un uçurduğu yüksekliğin 5 katıydı. Diyelim ki bu kutucuklar, Hermoninin 35 metre yüksekliğe uçurduğunu göstersin. Yani Ron'un uçurduğu yüksekliğin 5 katıydı. Dolayısıyla bir kutucuk ronun kaldırabildiği yüksekliği gösterir. Yani 35'i 5 eşit parçaya bölmeliyiz. Evet, 5 çarpı bir şey eşittir 35. Çünkü bu ifade 35 bölü 5'in başka bir söyleniş şeklidir. Ve eğer 35'i 5'e bölecek olursak sonuç, eh, sonuç 7 olur. Değil mi? Hoşçakalın.